Şimdi size bir arkadaşımın örümcek robotunu göstereceğim. O, robotta birkaç değişiklik yapmış. Unutmayın, siz de bir fikri alıp onunla oynayabilir ve geliştirebilirsiniz. Aynısını yapacağız diye bir şey yok. Birkaç şeyi değiştirmiş. İlki, dondurma çubuğu kullanmamış. Kendisi pek dondurma yemez. O yüzden kendi eşyalarının arasında bulduğu devre kartlarını kesip sabitleyici olarak kullanmış. Çok da güzel olmuş. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Daha sonra pilleri tutması için elindeki bu küçük klipsleri kullanmış. Böylece silikon yapıştırıcıyla uğraşmak zorunda kalmamış. Tekrar tak yapıştır olmamış. Sök tekrar yap derdini ortadan kaldırmış. Bu klipslerle istediği gibi pilleri takıp çıkarabiliyor. Böyle pat diye çıkıyor ve tekrar takılabiliyor. Ayrıca bu robotta bizim dengeleyici olarak kullandığımız ataç da yok. Hatırlarsanız, ataç sayesinde robotun sallanmasını ve yalpalamasını önlüyorduk. Ama arkadaşım çok daha dahiyane bir fikir bulmuş. Hem de yanlışlıkla. Bakın şu an sallanıyor değil mi? Ama eğer bu pilleri biraz aşağı kaydırırsak, bu sallanma azalıyor. Bakın, eskisi gibi sallanmıyor. Ve pilleri istediğimiz gibi serbestçe ayarlayabiliriz. Hadi çalıştıralım. Dönmesini sağlayan bir program da yüklemiş. Süper! Şimdi onu doğru anda yakalayacağım. Hop! Oldu. Mükemmel olmuş değil mi? Bazı şeyler çok pratikmiş. Böylece robotumuz güncellenmiş oldu. Silikonla yapıştırmaktan çok daha kolay olmuş. Ayrıca devre kartı da çok yaratıcı olmuş. Belli bir kalınlığı olan herhangi bir katıyı sabitleyici olarak kullanabiliriz. Arkadaşım ayrıca tekerlekleri dibine kadar iterek yerleştirmemiş. Belli bir aralık bırakmış. Bunun sebebi ise motorun uç kısmı daralıyor ama sonuna kadar değil. Durun size daha açıkça göstereyim. Bakın burası tırtıklı gibi. Bu yüzden kapağı bu tırtıklı bölgeye denk getirmiş. Böylelikle motor ucu ve kapak arasında daha fazla sürtünme oluyor. Bu da kapak kayıp düşer mi endişesini ortadan kaldırıyor. Arkadaşım harika bir iş başarmış.